İyi günler değerli arkadaşlar Tamer Kaya 5 dakika evrim e, bugünkü konumuz e, işitme bu konuya e, çocukluğumda babamdan dinlediğim bir anlatıyla e, başlamak istiyorum Hitler dönemi Almanya'sında Almanya'dan ayrılmak zorunda kalan bilim insanlarından e, Kurt Kozvik ünlü bir zoologdur ve Anadolu'da çok sayıda keşif gezisinde bulunmuştur bu gezilerinden birisinde bir köy ortamında sohbet ederken kendisine ne araştırmakta olduğu sorulur. O da doğurmakta olan hayvanlarla yumurtlamakta olan hayvanları araştırıyorum der. Bunun üzerine orada oturan orta ileri yaşlı bir hanım bunu bilmeyecek ne var? Kulağı içeride olanlar yumurtlar, kulağı dışarıda olanlar doğurur der. Bu da Anadolu insanının bilim insanını kavrayışı ama ona da nükteli bakışına ait güzel bir örnektir. Evet burada Kurt Kozvik'i görüyoruz ve Anadolu insanıyla bütünleşmiş olarak çekilmiş fotoğrafları var. Biraz önce de değindiğim anlatıda memeli kulağının e, kepçesinin olması doğurganlıkla ilgisi yok. Memelilerin e, geçirdikleri bir üst evrimsel aşamayla ilgili yani süt bezleri e, ya da kılları gibi kulak kepçeleri de memelilere özgü gelişmiş. Yine sürüngenlerde kulak kepçesinde olmaması onların yumurtlamasıyla ilgisi olan bir durum değil. Doğada ciddi bir rekabet var. Avcılar avlarına yaklaşırken ses çıkarmamak üzere bir davranışsal süreç geçiriyorlar. Ve mümkün olduğunca sessiz yaklaşmaya çalışıyorlar. Ama bu arada... Avlar da avcılardan sakınabilmek için çok büyük kulak kepçesi yapısına sahip olacak şekilde bir evrim geçiriyorlar. Böyle bir rekabet süre geliyor. Sesin özelliğine değinmek isterim biraz. Ses doğada titreşimlerin aktarıldığı bir mekanik enerji havadaki moleküllerin birbirine titreşimi aktararak iletmesiyle yayılıyor. Burada gördüğümüz dış kulak yolundan da yine kulak zarına oradan çekiç, örs ve üzengi kemikleri aracılığıyla da özel bir organ olan korti organına ses geliyor. Mekanik olarak gelen bu enerji korti organında elektrik sinyallerine dönüştürülüyor. İşitme bu şekilde gerçekleşiyor. İnsan kulağı 20 Hz ile 20.000 Hz arasında ki sese duyarlı fakat bazı başka memeliler örneğin fare ve benzeri bir grup memeli 30.000 Hz'e kadar yani saniyede 30.000 titreşime kadar sesi duyabilmekte. İnsan kulağının duyduğu sesi de aynı zamanda tabii ki duymakta. Filler de yine insan kulağın duyduğu sesi duymakta ama bunun yanı sıra daha düşük frekanslı sesi de duyarak daha uzak mesafelerden birbirleriyle iletişim kurabilmekteler. Ses özel bir ortam gerektiriyor. Yani sesin yayılabilmesi için atmosferde bulunan gaz gerekli. Ya da burada olduğu gibi ünlü bir programda da örneğini gördüğümüz helyum gazını soluduğumuz zaman sesimizin yapısı çok değişiyor. Elimde tek kuru... Bu gördüğümüz ince tını e, tamamen helyum gazının kompozisyonu yapısıyla ilgili bir durum. Bir ortam olmazsa da ses olmuyor. Örneğin uzayda ya da herhangi bir atmosferi olmayan gezegende ses söz konusu değil. Çünkü boşlukta sesin varlığından bahsetmek mümkün değil. İletecek herhangi bir yapı yok. Sesin sudan karaya çıkışta nasıl e, duymanın, işitmenin evrildiğine değinmek istiyorum. Balıklar sudan gelen titreşimleri algılayacak yanak bölgesinde hiyomandible adı verilen bir kemiğe sahipler. Bu kemik içeriye, e, beyne sinyali e, aktaracak şekilde aldığı sinyali titreşimi algılayacak özel bir yapıya sahip. Karaya çıkıldığında e, ilk kez sürüngenler çene çeneleri kara yapısına, e, zemine temas halindeydi ve e, aynı balık e, formundayken sesi algılayacak kemik yapıları bu kez çene kemikleriyle ile iletişim içindeydi. Yerden gelen titreşimleri alan çene kemikleri aracılığıyla yine titreşim beyne iletilmekteydi. Fakat dört ayak üstüne kalk, kalkıldığında bu kez e, ortamdan gelen ses hava gibi kötü bir ileticiden gelmekteydi. Ve bu düşük ve kötü sesi algılayabilmek için özel bir kulak yapısı evrildi. Çok özel bir dönüşüm söz konusu oldu. Çene kemikleri orta kulak kemikçiklerine dönüştü. Ve bir hava boşluğu ve bir de kulak zarı evrildi. Böylece zayıf gelen, havadan gelen sesi daha yükselterek işitme gerçekleşti ki bu özel kulak yapısı sayesinde hava gibi kötü bir iletkenin ilettiği sesleri algılamamız mümkün olabilmekte. Burada tabii çene kemiklerinden kulak kemiklerinin oluşumu çok özel bir evrimsel hikayeye tekabül ediyor. Bu süreç sıvıdan katıya katıdan da gaza doğru işitme eyleminin çok özel bir dönüşüm geçirdiğine yönelik evrime yönelik çok güzel bir örnek. İşitmenin evrime... Ee, hiçbir zaman işitmenin aksatılmadığı, çünkü e, evrim devamlı fonksiyonel bir organın varlığı ile söz konusu olabilir. Canlılık hiçbir zaman bir sonraki aşamayı düşünmez, her zaman e, fonksiyon görmesi gerekir. Bu dönüşümü gerçekleştirmiş oluyor sıvıdan. Karaya çıkışta evrimin, işitmenin evrimi böyle gerçekleşmiş oluyor. 200 yıl önce embriyo üzerinde yapılan çalışmalar da yine çene kemiklerinden kulak oluştuğuna yönelik bilgileri gösteriyor. Her iki e, embriyoda da, yani hem sürüngenin hem de insanın embriyolarında da orta kulak kemikçiklerinin aynı noktadan embriyolojik gelişmelerini tamamladıkları görülüyor. Daha sonra işitme nevrimini destekleyen fosil bulguları da bundan 100 yıl önce yapılan çalışmalarda ispatlanmış oluyor. Yani çene kemiklerinin orta kulak kemiklerine dönüştüğü ara formların fosilleri bulunmuş oluyor. Bugün yaşayan bazı sürüngenlerin sadece tek kulak kemikçiyle duyduklarını Biliyoruz. Biz memelilerin kulakları en mükemmel kulak yapısıdır. Sürüngenler bu tek kemikçikle biraz zayıf, yetersiz de olsa işlerine yarayacak kadar işitebilmekteler. Tabi ses günümüzde modern teknolojiyle e, görmek için de kullanılıyor. Yani ses dalgalarını kullanarak e, normalde insan kulağının duyduğunun bin katı kadar yüksek de, e, ses dalgaları bu kez vücuda gönderilerek oradan gelen yansımalarla görüntü oluşturup ultrasonografi aygıtları üretilmiş ve bugün kullanılmakta. Sesle gören bir canlı da yarasa aynı ultrasondaki prensip gibi kendi ürettiği sesi hem geçtiği ortamda önüne çıkan engelleri görebilmek hem de avını yakalayabilmek için kullanıyor. Gönderdiği sesten yansıyanları alarak bu kez avlanabilmek için, avının nerede olduğunu tayin edebilmek için bunu kullanıyor ki buna ekolokasyon adı veriliyor. Çok özel bir görme engelli vatandaşın özel bir durumuyla ilgili bir konuya değinerek sunumumu bitirmek istiyorum. Bu Daniel Kiş adındaki kişi görme engelli ve kendi ses üreterek, ekolokasyon yaptığına dair bir grup çalışma gördüm ee, ve bunun sahte bilip olup olmadığını da araştırdım ama bunun gerçekten önündeki engelleri fark edecek kadar e, net bir görme olmasa da kendi engellerini fark edip yönünü bulacak kadar sesi görmek amacıyla kullanabildiğini gördüm bu konuda da gerekirse detaylı araştırma yaparak bu özel durumu inceleyebilirsiniz Sesin varlığı öncelikle işitme organlarının evrimini sağladı. Daha sonra ses çıkaran organların gelişimiyle bu kez sosyalleşmeye önemli katkısı oldu. Şu anda buradaki kurduğumuz iletişimde olduğu gibi ses insan sosyalliğinde çok önemli bir rol oynamakta. Bileme kulak verdiğimiz sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.